İlim, Kültür, Tarih ve Teknoloji Vakfı, İKDAV Vakfı sunar. Kültür ve Medeniyet Tarihimizde Vakıflar. İslamiyetin yayılmasında vakıf medeniyetinin önemi.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 Küçüğü ve büyüğüyle Türk ileri gelenleri cami ve hastane yaptırmaktan başka bir şey düşünmezler. Onları zengin vakıflarla teçhiz ederler. Yolcuların konaklaması için kervansaraylar inşa ettirirler. Yollar, köprüler, imaretler yaptırırlar. Türk büyükleri bizim senyörlerimizden çok daha hayır sahibidirler. Son derece misafir severler. Müslüman Türkler, Hristiyan ve Yahudileri memnuniyetle misafir ederler. Onlara yiyecek, içecek ve et verirler. Bir Türk, karşısında yemek yemeyen bir adamla Hristiyan ve Yahudi bile olsa yemeğini paylaşmamayı çok ayıp sayar. Tarihi bir belgede geçen şu ifade vakıfların önemini ne kadar da güzel anlatır.